Bu toprakların yetiştirdiği en önemli bağlama üstadlarındandır Talip Özkan. Baş yüzündür bağlamayı işaret ederek, Talip, al bakayım şunu. Talip gayet saygıyla gitti, bağlamayı aldı. Muzaffer Sarı Sözen'le Denizli Lisesi'nde okurken tanışır. Üstad bağlama sanatçıları bugün Talip Özkan'dan, Ders almış, bağlamada e, o tavrın nasıl kullanılacağını öğretmiştir. Benim evin alt katı o zaman uygun, müsait. Şey, e, ciyaramı orayı yerleştirdik. Ve bu çalışmalar sayesinde 2008 yılında Hayri Dev, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ünvanına layık görülür.